Hadi bakalım. Ay'a yumuşak iniş için geri sayım başlasın. Beğendim mi? Beğendim, hoşnut. Beğendim. <gülüyor> Çok kötü çek yatıyor. Bak şu otomatik kendisi yazıyor bu arada. Ben, ben bırakıyorum. Ağırlık merkezi direkt o, aşağıya kayıyor. Abi şimdi itici bırakmaya bırakabiliriz. Of, <gülüyor> Çok güzel patladı ya. Ah, ah, bu sefer oldu. Çok geç yatırmak gerekiyor. aşamayı bırakabiliriz. Oy. Bu kısmı zor zaten değil mi ha? Ah, ha şimdi yük planımızda bıraktık. Güneş panelleri açabiliriz. Şu açılışa bak ya, şu orbital Çok güzel matematik çok hoşuma gidiyor yani şey, o yuvarlağımız güneş bancı da. Güneş bizi mahvettik ne? Güneş bizi mahvettik. Mahvedecek. Ha, mahvedecek. He mahvedecek Yani birkaç milyar yıl sonra evet. Ömür ömür sonra gene kızlı bir dev olacak ve yani, büyüyecek biz de içinde e, kalacağız. Aynen. Yani, yani belki ve, Merkür'ü Venüs'ü dünyayı da yutacak yani. Sonrasında minicik bir şey olacak. Dünyadan da küçük tane beyaz dev olacak. Beyaz üzere pardon. Yani bu her yıldızın içi. Ama en azından bizim yıldızımız iyi bir yıldız açıkçası. Çünkü şey, boyutu küçük olduğu için çok daha fazla ömrü var. Az yani, yakıyor. Aynen çok az, çok az yakıyor hidrojenini. Aynen, hidrojeni çok az yakıyor. Yakıyor demin daha çok yani füzyon yapıyor çünkü yanma diye bir şey yok. Güneş bir füzyon reaktörüdür. olur. Haydi bakalım. Hocam roketler uzayda ya modasındaki basınç farkıyla mı hareket ediyor yoksa uzun onu oluşturdum momentumla mı? İki Zaten şekilde de hareket ediyor aslında. Birisi mesela Doğukan bir ars ses gösterebilir misin biz orada? Arz ah, ses gösterebilir. Ars dediğimiz sistem bu. Küçük bir roket motoru diyebiliriz. Bak böyle itki sağlıyor. Pıt pıt. Bak, burada aynen. Burada ilk söylediğin şekilde yani basınç farkıyla bizim yam işte içeride tuttuğu tankta tuttuğu basıncı dışarı vererek bir itki sağlıyor. Bir de şu an bize bir ateşleme yapabilir misin? Şimdi onu yapacağım. 0.4 ah, yapayım. İşte böyle. Bir de öyle bir ateşleme yani böyle egzozundan da bir ateşleme sağlayarak da e, hareket ediyor. Hani her iki şekilde de diyebiliriz senin için. Şimdi hadi bakalım aya doğru gidiyoruz. İki gün. Aa evet ha, tam hızlı oldu. Hadi bakalım. Aya yumuşak iniş için geri sayım başlasın. Önce bir yörüngiye oturalım. Orada ha, kutusal görüngüye oturacağız. Hadi güneyi kutlayalım. Güneş'ten önce Yellowstone var. Evet Yellowstone da bir sıkıntı. Yani dünya Yellowstone bir ilham, nedir açıkla istersen onu. E, Yellowstone da Amerika'da olan bir volkanik arazi diyelim. Volkanik faaliyetlerinin bol olduğu bir arazi. Tüm dünyaya mı etkilecek o? Eğer çok büyük şekilde patlarsa etkiler. Yani en azından tüm dünyada etkiler. Atmosfere etkiler o zaman, oksijene. Etkiler. Çok, pis, çok şekilde etkiler. Yani dünya çok fazla kez e, küresel yok oluşta yüzde geldi. Yani, rağmen hala buradayız. İşte bunun için Mars. Falan. <gülüyor> Aynen. Ya yani bunun için insanlığın yayılması gerekiyor. Yani tıpkı nasıl zamanında insanlar e, yeni dünya yani Amerika'ya göç etti. Şimdi insanlığın başka yerlere göç etmesi gerekiyor ki bir şeyimiz olsun, bir güvendiğimiz olsun yine mesela diğer yolda tüm insanlık yok olmasın. Evet, şu anda yürüngeye oturduk. Şimdi iniş bölge seçeceğiz. Hmm. Şimdi biraz bekleyelim. Ay dönsün biraz. bana tamam tamam dur dur bekle. Tamam. Şimdi orbit insertion. Güneş kalmadan yaşam mahvolacaktır bence demiş. Yani evet insanların da birbirini yok etmesi de olası yani hatta daha olası. Yani buna, buna alakalı olarak Watchmen izlemeni tavsiye ederim. Yani i̇nsanlık nükleer silahları icad ettiğinden beri küresel yok olmaya çok daha yakın. Ya da evet. Bazı güzel yanları da oldu nükleer bu nükleer tepkimelerin bulunmasında. Evet, nükleer santraller gibi. Ama evet, kötü yanlarında da. Şey yapamıyorsun, silemiyorsun. <gülüyor> Biz, biz şu şeyde kullanırız yani. şey yapayım bir aşama karışıklı oluyor bazen. Risk almak istemiyorum. Tek at yeterli. İniş takımlarını açalım. Güzel güzel. İyi yakınız. Araş güzel oldu ya Oğuz Güzel güzel Direktöğe tamam, yani. gönderelim bunu bir. Aynen aynen. O <gülüyor> oh, aynen Klip alıp bir gönderelim i̇şte Biz bir görev tasarlanması yaptık diyelim evet, Erik abimiz mi yapacak? Aynen biraz da biz yapalım Tabii Atevşeğiciler var şu anda yumuşak iniş yapması için değil mi? Aynen altta. aynen öyle abi Bakalım yetişecek muzumuz yoksa da daha önceden mi gerekecek Diyecek ki ben yet be lütfen yet. Hadi. Evet, şu anda ayağı neyim? Neyim yumuşak neyim? iniş yapmak üzereyiz. Ama yapamayacağız gibi çok hızlıyız öyle. Neden? Evet, çok hızlı. Olmuyor işte. Çok sert çarpacağız galiba. Çoktan cidden ateşlemek gerekiyordu. Oooo patladık. <gülüyor> Belki yumuşak iner. Dur yavaşla. Parçalıyor. İkimiz çok çok kötü ben. Hadi, hadi, hadi. Parçalanmıyordu. Sağlam yapmışız. <gülüyor> İyi bir mühendisli ürünü. Evet. Of, abi. <gülüyor> i̇şte, işte o kadar zor ki oyunda bile indiremiyoruz ya. Ama hayır. Ama hayır. <gülüyor> ama hayır ama. Yap Mükemmel yapalım. bir iniş. Gerçi şeyimiz yok, rampamız yok. Şey diyor, biz sizin yerinizi yaptık deyin. Yapamadık ki. Sorun burada. Ya, ya oldu ile olmadı arası. Seyve almış mıydı inmeden önce? Kayıp aldık oradan. Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> Niye attın <oğlum> orada <gülüyor> havaya? <gülüyor> ha tamam böyle diner bir şey olmaz da. Adam <gülüyor> ya, boşuna malzemeleri... Ya israf yaptın orada, boşuna. Allah, Allah indi yani ya, inmedi biliyorum. Şu logo'suyla bir görüntü alırız aslında bu. Kayıyoruz. Çok kayıyor diyorlar. Evet. zaten kaygan. <gülüyor> Sen yapmıyorsun bunu değil mi? Yok şu an, araçta bir sıkıntı var ama. Rampadayız, rampaya salıyarken. Oğlum ar araca fren mi koymuyor, unuttun yoksa? <gülüyor> Her şeye. Ya var. Şu fren. Normal olması lazım ama dur. Bu bildiğin hakikaten kendi geziye çıktı ayrı. Yapay zeka herhalde öyle değilim Yani Ortamlarda öyle deriz. Çaktırma ha, aynen. <gülüyor> yani, yani, Artar <harkaya> mı? <gülüyor> ölürüm. İşte indidik, indidik diyebilirsin. İşte. Aslında indi, yani, ah, bazı bazı parçalarda düşse de. Ya bir de ilginç bir yönde kayıyor yani yana doğru. Şöyle kayıyor, yanlıyor. Ee, Ay'a düşen göktaşlarının NASA'nın yapacağı kolonuya zarar verebilir mi demiş? Ee, bunun önlemleri alınacak tabi. İşte şey dediler, rahim radyasyonlarından da korunmak için belki ay mağaraları kullanılabilir, hem de göktaşlarından korunsun. Bir de bu göktaşları izlenebilir, işte kurulacak sistemlerle. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki görevimiz Mars görevi olacak. Yani gerçekten. işin simülasyon oyun kısmı bile olsa hakikaten zor yani kolay bir kolay bir şey diye bu yapılmaya çalışılan bir, şey. Gerçekten bazen. Gerçekten. Var mı eklemekseniz bir şeyler arkadaşlar? Oyunda bile bu kadar zor bir görev. Gerçeğini siz düşünün, siz hayal edin. Cidden zor. Yani başarısızlıklar olursa da hak veririz insanlara yapan bu projedeki. Hiçbir şey ilk seferde yapılmasını bekleyemeyiz. Nasıl? Aynen öyle. Teşekkürler değerli arkadaşlarım. Güzel bir evin oldu so, sizinle bittiğine. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, Sevgili kalın. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz.